dolar Euro haftada 18.89 borsa 5.261 ve bitcoin 23.448'e günü yükselişle kapattılar. Trabzonspor'da kötü gidişattan erken seçim kararı alındı deriz. Yani daha iyidir. diyen yani o or or ortaydı. göre bu kez Me e metiyeler dizdi. Ulusal kıymet haz hazinemizin en önemli simalarından birisidir. dedi. Adalası olama yaparak bir kişinin ölümüne neden olan sürücü, hamile eşimi hastaneye yetiştiriyordum. Dedi. Deprem bölgesinde telginlik oluşan görüntünün ay, ay hali olduğu anlaşıldı. İyi Partilya Dikbayır'dan Altın masadan kritik çık çıkaracak paylaşımlar geldi. Herkes aynı soruyu soruyor. Kandilli Rasathanesi Müdürü Özen Erdem Marmara için korkutan uyarı geldi. Her an 7 üzeri deprem olabilir denildi. Ve bu haberimizle günün özetine sona geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.